Herkese merhaba arkadaşlar Manyakraft'ın yeni bir bölümüyle beraber karşınızdayım Umarım başta Evin yapılış videosunu izlemişsinizdir veya videonun Sonunda mutlaka göstereceğiz arkadaşlar Evet Yeni bir eve taşındık Burayı bir spam point'imizi çekelim artık Burası bizim Dur evin içinde çekelim evin içinde Daha sağlıklı olur Evet Spam Poins Evet Evet Arkadaşlar artık evimiz burası çok güzel bir evimiz oldu Ulanır şöyle yapalım Böyle böyle Şimdi Arkadaşlar evi bence bayağı bir güzel yaptık ee, Bakın böyle çitlimitleri de kapladık ee, Artık biraz şeyin Şorlanması artık için artık barışıldan çıkacağım Arkadaşlar evet biraz zorlanması için artık barışçıldan çıkmamız lazım yani oyun biraz daha zorlansın Evet şimdi sadece slide gelirse kapatırım ya inşallah mı kalmıyor o zaman şimdi şuradan şartalım çıkalım öyle yani. hmm, şuradan bak bunları toplayarak Toplayalım. arkadaşlar evi yaptık bayağı bir odun zararımız oldu ama o odun ziyanını telafi edeceğiz arkadaşlar Evet bayağı bir stek şey gerekti ne dönüştü tahta gerekti yaptık mı yaptık şu an belki videonun sonunda izlersiniz orayı bilmiyorum yani videonun ne tarafına koyacağıma bağlı belki videonun sonra koyup sonra da bitiş ekranı müziğini koyarım hani böyle dıdın dıdın dıdın dıdın dıdın dıdın böyle iniş bir Video bitişlerinde çalıyor. Böyle sonra videolar çıkıyor oradan. Sonra müzik gelir. <gülüyor> Öyle bir şey de yapabilirim. Belki sonunu ekleyip sonra o şeyi ekleyebilirim. bitiş ekranı şeyini. Evet. Hop. Şimdi. 30 tane odun kastık arkadaşlar. Bize bir, bir stek yeter ne olur ne olmaz. Arkadaşlar. Say, finale doğru gidiyor maalesef ki. Eee şu konu kalmadı yani yorum da yapmıyorsunuz artık izliyorsunuz ama yorum yapmıyorsunuz abi çıldıracağım ya Rezab abi bari sen yorum yap ne yapayım o yemek eşyalarını game odan mı alayım seri cevap ver Rezab abi seri anan satın baltaya attım Allah kahretsin dur lan dur lan dur <gülüyor> yanlış tuşa basıyorum aksiyon ha orada bir slime var slimee Oyundur oyun muğa girdi amına koyayım. Kır <gülüyor> şunu, kır şunu, kır şunu, kır şunu, Oh my God. Arkadaşlar bu arada bölümü biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Çünkü bölüm bayağı uzun olunca artık sıkıcı sıkı olmaya başladı. Bir bölüm evi yaptık arkadaşlar. Ee, fazla bir şey kalmadı. Karnım fena acıktı. İşte bu. Karnımız acıksın ya. Biraz zorluk çekelim. Biraz azap çekelim ya. Değil mi? İşte bu ya. Bana bunlarla gelin kardeşim. Şu ne Ananı satayım. Yerden zombi sesi ye. Ananı. Evin içinde. Ve buraya. Gel gel gel toplu gelin, gel <gülüyor> Moyna bir kasma girdi lan Karnım fena acıktı ya dur Karnım, karnım fena acıktı Dur kapı nerede? kapı kapı Kapı kapı kapı, kapı. Slimeza taşıcam ya biraz Gel bakalım buraya <gülüyor> Şimdi köylülerin bütün yemeklerini yamalamış mıyım ben iyi yapmışım ha bak Ben bugünün geleceğini biliyordum arkadaşlar Yine evime girmediniz inşallah Vallahi girdiyseniz barışlı alacağım ha Kimse kusura bakmasın Çabuk yat çabuk yat çabuk yat çabuk yat çabuk yat Allah karnım fena çıkmış arkadaşlar hemen şuradan bir patates alalım patate patates patates pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat ev pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat Nasıl köylüleri şöyle şey yapsam bunu? Allah arkadaşlar konu bulamıyorum maalesef. E, konu bulamayınca ne oluyor? Konular azalıyor ve e, finale doğru gidiyor. Gerizekalı kaptüyeye vurdum ben şimdi sana bir tane vuracağım. Aa bu yavruların gelecek. Ondan sonra pat Küt küt küt bitti. Yani şurada bir tahta varmış. Bak bunu düşürmüşüz. Ay bir tahta düşürmüşüz ha herhalde. Aa şu büyükler geldi geldiği zaman sıçacağız işte. Uf buraya inmiştik değil mi? aynen buraya indik kanka. Aman kimse gelmiyor tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Kimse gelmiyorsa sıkıntı yoktur. Ya gerçeği gelse de ne olacak? <gülüyor> Öldürse de evet EPleneceğim. Bakayım burada bir şey var mı? Yok, burayı yapmışız arkadaşlar. Bakalım burada bir şey var mı? Şöyle zoomla. Yok bir şey yok. Ee, ne yapsam bölümü burada bitirsem mi? Neyse dur gezelim biraz. Ne lan dur. Şu ne? Bu ne lan? Dur. Kafa gördüm. Evet tamam tamam. Bu ne buluydu? Ars. Cool Kırdım bunu. Ev işe düşmeyin. Yok, kvas blo değilmiş. He, mezar gibi bir şey var ya. Bunun gibi bir şey ya. <gülüyor> Büyük beni öldürmeye çalışıyor. Bunu tekrar kır Garip. Niye böyle bir şey oldu ki şimdi? Ben onu anlamadım. A, bunların sesi çok geliyor ya. Burada bir tane sefa vardı. Nerede o? Ben ölüşün. Öl. Şu, öl. Köpeği vurunca bir şey yapıyor mu? Ana bak ne kadar hayvan ne kadar akıllı bir hayvanlar görüyor musunuz arkadaşlar? Evet şurada inek var. B biraz inek kasacağım arkadaşlar. Et filan kasacağız çünkü artık e, Acıkma baranımız bilmem ne filan başladı. Allah bitirmek istemiyorum ama maalesef bitiyor arkadaşlar. Yani siz game moddan şunu şunu yap. Sen git lan. Oha üf, üf, üf, üf, yavaş yavaş yavaş Şey çıldırdı slime slime çıldırdı Slime slime slime sakin slime sakin slime sakin slime sakin slime sakin sakin Sakin slime Ben sana ne yaptım kardeşim ben sana ne yaptım ben sana ne yaptım ben. ne Böyle yapar Ne Yürü git Tek tek gelen tek tek gelen lan tek tek Adamsanız tek tek gelen Tek tek gelin. Anne ne? Tek tek gel. An tek tek gelin lan. Slimecraft. Minecraft oldu sana slimecraft. <gülüyor> Acaba mehaneci bilmem ne bilmem işim yazsak dur şunlardan şey çıkıyor ya bak bunlardan ben bir şey yapacağım dur he bunlardan şey çıkıyor değil mi bunlar acaba bizi A bunları yiyebiliyormuşuz arkadaşlar tamam tamam tamam her tarafta zaten bunlar var o zaman sıkıntı yok ben de diyorum bunlar ne eşya arıyor şunu yersek bir şey oluyor. he bak bu bira bile bilmem ne filan yapmak için galiba Evet ya acaba şuradaki koyunlarda o et düşüyor mu o et düşerse sadece kendim için bile yeter ya Belki sadece kendim yemek için <gülüyor> Şey yapmaya giderim ha, Vallahi bu slime saldırmasın A bak bak bak bence şunu bulmamız iyi oldu ya Bunu öldürünce bana bir şey verecek mi dur koyun kaçma Bana iki tane et verecek misin Bakayım Hala gün veriyor arkadaşlar ya Türkçe sorun sorunu çözen biri çıksın ya lütfen şu sorunu çözen Biri çıksın arkadaşlar lütfen ya Allah çözen biri yok mu ya Şu sorunu Ervantır mı dolu Adam seniz tek tek gelin lan Tek tek Tek tek gelin lan tek tek kastırıyorsunuz ya, şöyle kastırıyorsunuz Tek tek gelin Senin ananı bacına ha. Tek tek gelin lan tek tek Vallahi bak bunlardan iyi ispi kalsın ha, <gülüyor> bunlardan iyi ispi kalsın o. Evranta gereksiz yer kaplıyor ama şu sulay sürükleri atak. Oo vallahi iyi. Şimdi şunlardan topla topla topla topla. Abi mühendicim halsam ne yapsam ya? Isim eski evi diye kaptırdık onlara tamam dedi. <gülüyor> Ha, güzel fikir aslında. Mehane dükkanı. Yani. Mehaneci İremiz usta koyarız. Yok mehaneci Ali usta. Dıradan Oraya Besat'ı çağırırız, Besat içer. <gülüyor> Besat değiz, izleyenler anladı bile Besat içer. Dın dırın. Aa, mesaj attı galiba Reis abi. Ha iyi ya, sen iyi lafın üzerine gelmiş kırınca ne oluyor ama bunlar niye var ya lan niye heee evimize baba da bir mod eklemiştik. onun için bu ha tamam, tamam ondan düşüyor tamam ben ne diyorum bunlar neden geliyor tamam anladım ben olayı okey arkadaşlar sence ilerleyen bölümlerde final bölümünü mü çekelim yoksa ee, şey mi yapalım bir mehane bilmem ne falan dükkanı varsa bak bunlar eğer mehane bilmem ne falan bir şey yapabilirsek uşan şu slime'lar gelin saldırın bana koçum gelin saldırın saldırın bana vurun vurun vurun vurun vur vur bana hadi vur vurun bana vur vur vur ben yani vursanız da öldürün beni vur vur vur vur vur vursanız vursanıza adamı deli etme lan vur Lan vur lan vursana lan vurmuyor Aha çıldıracam ya bu oyun beni çıldırtacak Sen bana vur Ya sizinle mi uğraşacam Kil çek gitseni abicim ya <gülüyor> Aferin aferin <gülüyor> tamam Ah tamam Tamam bu ne bronş yapabiliyormuşuz bir, bir, bir yapamıyoruz mu bir Ah Tüh Yapamıyoruz ya Ah Tüh be Neyse şunlar dursun arkadaşlar Hiç olmazsa e, Şu Mor şeyden Bir şey kasabiliyoruz Şunları koyalım Belki ileride bir bir acı bir, acı, bir şey açarız O zaman Vallahi iyi para kırarız ha o zaman şu an 13 dakikalardayız arkadaşlar ee, Videonun sonuna gelsek mi Daha bunun editi var jartu var jurtu var Evet arkadaşlar maalesef ki bu videonun burada sonra gelmekte bulunmaktayız Daha fazla manyak için aşağıdan kanalımıza abone olun, videoyu like atmayın ,mayın. Bu videoyu sizden yürü Dur <gülüyor> ne yapmak baya bir emek sarf ediliyor kendimi övüyüm. Bu video yır yır bir beş like bekliyorum arkadaşlar. Evet hoşçakalın. Bye bye. Kapan sana kapanmıyor bu neden kapanmıyor bu Kapan sana lan Dur lan kapan. kayıt kapanmıyor arkadaşlar